Ve ve ve ve. Başka ne diyecektim size ya? Afiyetler diş <gülüyor> Dede. <gülüyor> ne oldu? Ay, sana bak. E, buradan gel, yürüyelim biraz. Sankar. yeni bir vlogla karşınızdayım. Bu arada şunu da hep göstermek istiyorum kameralara. Bayıldım ya. Bu bilekliğime bayıldım. Ee, o kadar acelem var ki arkadaşlar ama açılışı hemen böyle çıkmadan yapayım dedim. Antalya'ya gideceğiz. Ee, bir yarım saate İstanbul havalimanında olmam gerekiyor. 15.45 uçağı. Hani ben 2 saat önceden orada olmak istiyorum ama size de bir aloha diyeyim. Bu, bu vlogu, bu videoyu açayım istedim. Öyle şimdi çıkıyorum aceleyle bir tarçınımı seveceğim. Sonra da zaten yola koyulacağım. Anneannem, dedemi göreceğim zaten onlarda kalacağım. 3 gece kalacağım. İşte 3-4 günlük dolayısıyla bir vlog olacak. Bir Zeynep diye çok sevdiğim arkadaşım var. Onunla buluşacağım. Bakalım nasıl bir vlog olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Şimdi geldim. Otobüs bekliyorum. Ee, havaalanındayım. İlk defa otobüste gideceğim. Taksiyle gitsem 160 liraymış. Araba tütlerinde numarayı diye biliyorsunuzdur. Ben de 160 lira vermek istemedim açıkçası. 20 lira 50 kuruş otobüs bileti aldım. 800 numarayı bekliyorum. Öyle. Birazdan gideceğim. Kaç kere aradım beni dediş. Beş kere aradın ya. Merak Buyurunuz efendim. Nasılsınız? Alt teşekkür ederim. İyi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi. Şey. Bak, portakallarımızda. <gülüyor> özledim seni. Vallahi ben de çok özledim. Hadi bakalım. <gülüyor> Kaç kere aradım beni? Niye o kadar aradın? Merak ediyoruz ya. Beş kere aradım. Ee, merak ediyor? Portakal hayatlarını biliyor mu? Çok kısa. Ananem nerede? Neredir anneanne? Gel. Geldim. Gel gel. Bunu böyle koyuyorum. Gel, gel. Merhaba. merhaba. Merhaba. Kaç merhaba. kere aradınız Hoş beni anneanne? Kaç gel. kere? E vallahi yeminim keşiftir. Hes buldu. Şey bilmiyor diye. Biliyor canım bir de telefon hoparlör açık. Dedem taksici bir şey bilmiyor diyor. Çorba taştı mı? Bizim Yukarıda kombiyi olmuş. yapmaya çalışırken. Evet bak şeyde ekmekler nasıl olmuş? <gülüyor> bayağı benim sevdiğim gibi anne. Senin annen. sevdiğin gibi. Olmuş. Ben böyle kıtır çok severim. <gülüyor> Eline sağlık. Afiyet olsun. Bal olsun. Bal olsun benim kızıma. Afiyetler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakın size anneannemle 4-5 yaşlarındayken ben fotoğrafımızı göstereceğim netlerse. Saat 8 çeyrek geçiyor arkadaşlar. İlk gün, ilk gece. Evet. Size şöyle göstereyim istedim. Neyse. Ay yağmur yağıyor bakın. Görüyorsunuz. Şimdi size şu üst katı göstereyim. Saat 10 civarı aşağı ineceğim. Ee, buradan geliyoruz. Şöyle aşağıdan. Geliyorsunuz. Sonra benim adam dağınık. Size çok göstermeyeyim dedim ama şöyle göstereyim. Aşağıda bavulum, yatağım. Yatağımın üzerine işte bir şeyler koydum falan filan. Neyse. Şöyle... O dayımın odası ama dayım hiç buraya gelmiyor. O yüzden böyle boş. Şu banyonun sesi felaket arkadaşlar, bakın. <gülüyor> Şimdi buradan iniyorsunuz ya, bakın merdivenlerden. Şöyle... ...salonumuz var. Şunlar birazcık... Toplanmış orada kıyafetler. Birazdan yoga yapacağım. Ben seviyorum bu evi ya. Çok tatlı bir ev yani bence. Şurada balkonumuzu göstereyim size. Anneannem burayı kapattıydı. Bence çok akıllıca oldu. Şu an deli gibi yağmur yağıyor. Ve burada da... ...mutfağımız var. Dede, demin ne dedin? -"Günaydın diyorum, günaydın Allah'ım. Kardeşim geldim, bizim evini şenlendirdi." De, -"Bir dakika, bu anneme değil. Demin anneme video yolladık da, bu YouTube'a dede." -"Youtube'a, YouTube'a Allah -"Herkese hayırlı soru." -"Ben geldim, şenlendirdim." demez misin YouTube'a? -"YouTube'a sen öyle söylüyor musun?" -"Tabii, yani söylemek istiyorsan demin dedin diyorum, kameraya... kardeşim <gülüyor> geldim, benim <gülüyor> evini <gülüyor> <şenlendirdi>. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedi. bu da şey gibi oldu Demin <gülüyor> Evet Soframıza bakar mısınız Uymalar <gülüyor> Kameradan tam gözüküyor mu Ay harika ya Muhteşem Şimdi kahvaltı ettik de e, oje sürdüm Şöyle göstereyim size. Bu arada buradan ışık çok güzel geliyor ama biraz da güneşli. Yağmur yağıyordu. Şimdi de güneş açtı. Birazdan hazırlanıp çıkacağız. Ben böyle de bir makyaj yapacağım, giyineceğim. Ondan sonra çıkacağız. E, şelaleye gideceğiz dedemlerle. Ben gelmiştim ya yani zaten çok geldim de şelaleye de biz çok gidiyorduk ama pandemi öncesiydi ve kanalım ya yoktu ya da çok yeniydi. Hani yanıma almamıştım sizleri. Vlog çekmiyordum. Neyse. Bugün gideceğiz işte. Ondan sonra da bir cafe shop var. Çok e, güzel gözüküyor Instagram'dan. Oraya götürmek istiyorum anneannemle, dedemi ve kendimi ve sizleri. Öyle. Ay bu arada gözlerim şey oldu. Kapanıyor. Bakalım. Anneannemlerin bahçesinde portakallara bakar mısınız? Şurada da var. Şelaleye doğru gidiyoruz. Ellerle göstermeden olmuyor. Bayağı güllük gülistanlık oldu hava şu anda. İnanılmaz. Köpişler var değil mi ya çok tatlı ay bunlar ne ya ay çok tatlı bakın bunlar ne ya ya çok tatlılar ay bebişler bunlar burada iyi olur evet ya çok tatlılar bakar mısınız bebişler ya Şirin Yalı'da bir kafe shop varmış arkadaşlar. Ben Instagram'dan buldum. Hmm. Lö Süt ya da sadece Süt yani S U D D diye. Bakalım eğer memnun kalırsam zaten hani e, kahvesini içerken falan şöyle falan yaparım size olmadı. Ya da beğendim derim sonra. Ya Instagram'dan bunlar şeyden hayır gelmez. Allah Allah dedi. <gülüyor> Paylaşıyorlar. O o rekl falan. Reklamını yapıyor ya. Bir de beğenirsen şimdi görüşürüz. Tamam. Reklamı ne yapıyor? Şimdi size birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, bu Süt Sud dört şubeleri varmış arkadaşlar. Bizler Lara'dakine geldik. Yani bundan başka üç bu şubeleri daha varmış. Kahveleri güzel. Ee, yani şöyle aslında on üzerinden hani bana göre altı ama Petra'yı biliyorsunuz zaten. Yani Petra'nın kahveleri daha böyle action track olur ya. Yani böyle Etiyopya, Kenya, Çekirdeklerini biliyorsanız hani o tat. Espressolarında hangi çekirdekleri kullanıyorlar sormadım ama Benim çok damak zevkime uygun değil Ama ama ama ama derken Yani benim damak zevkime uygun olmaması kötü olduğu anlamına gelmiyor Yani bu tadı sevenler bayılırlar öyle söyleyeyim Ben daha çok böyle Brezilya, Kolombiya seviyorum Mesela filtre kahvede Etiyopya çekirdekleri vardı Anneannem bayıldı Ama o bana hitap etmiyor Ben daha çikolatamsı karamelimsi tatları seviyorum Bana biraz ekşi kalıyor ee, böyle genel olarak benim deneyimim. Ee, Çakla çip kuki aldık. İşte o çok güzeldi. Zaten tatlıları kendileri yapıyormuş. Yani gelirseniz bu Antalya'ya eğer kahveye merakınız varsa benim gibi kafişaplar gezmeyi seviyorsanız yani kafeleri diyeyim. Gelin. Ben beğendim. Şimdi yarın da belki bir takipçimle buluşacağız. Ben Su. Hatta onunla en olmuş yani podcast'te de bir yayın kaydettik. Onu da eğer dinlemediyseniz e, açıklamaları koyarım olmadı hani oradan bakarsınız öyle o da beni belki bir yere götürür böyle kafe falan hani o da kahve seviyor anladığım kadarıyla o da güzel olacak bakalım dede Bence. memnun kaldın mı kahveyi nasıl Vallahi buldu çok teşekkür ederim Gerçekten biz flat white içtik, içtik. Yani, şeyleri de çok güzeldi murabiyeleri de çok güzeldi 3 tane daha aldı dedem şöyle. Evet. Artı, artı çok temiz bir kafe evet ben temizdi ben en çok ona dikkat ederim. steril çok şekerdi Şimdi şuradan Nur Pastaneleri. Ünlü mü burası anneanne? Evet, evet. Ünlüymüş. Yanık dondurma olacağız. Bunlardan beyazlar yanıkmış anneannemin dediğine bir göre. Bir tanesi. Bir, tanesi. bir tanesi. Şu mu yanık? Şu ortadaki. Şu ortadaki beyaz yanıkmışmış. Hmm. Ben hiç denemedim. Binaydı. Günaydın. Şimdi saat 10 civarı ve bugün, ben yarın dönüyorum öncelikle. Sizi biraz güncelleyim istedim. Bu vlog nerelere gidiyor? Çünkü yarın 12.45'te uçağım var, yarın pazartesi. Bugün pazar günündeyiz ve normalde bir takipçimle buluşacaktık, bir takipçimle. Böyle şeyleri eskiden sevmiyordum. Hani böyle doğru yerde ayırmaya falan çok dikkat ediyordum. Neyse. Yine sabah saçmalamacası diyelim. Bir takipçimle buluşacaktık. Hatta en olmuş yani podcast'te konuk olmuştu. Şu kapıyı kapatayım öyle geleyim. O normalde burada olacaktı. Sonra İzmir tarafına gitmesi gerekti falan filan. Neyse dün gece yazdı bana. Gelmiş yani dün gece gelmiş. Bugün de görüşelim mi dedi. Ben de tabii ki de onu zaten çok görmek istiyorum. Hatta böyle uzun zaman geçirmek istiyordum. Ama neyse hani hiç yoktan iyidir. Bir kahve içeceğiz. Biraz konuşuruz. E, ben Suyla da bu sefer buluşamayacağız. E, çünkü onun da işte işleri varmış falan. Normalde bugün onunla görüşecektik. E, bir dahaki sefere artık, bir dahaki gelişimde dedim. Ben hani haber verim hiç sorun yok dedim. O yüzden o öyle iptal oldu. Zeynep'le büyük ihtimalle görüşeceğiz. Yeni gelişmeler bunlar. Onun yanı sıra bugün dedem seni bir yere götüreyim. Bu Antalya'nın çok ünlü piramidi dedi. Açıkçası benim pek bilgim yok yani zaten Antalya'ya geldiğimde eskiden hep anneannemleri ziyaret ederdim falan filan bir görürdüm dönerdim böyle hani 3 sene önce pandemiden önce öyle bu arada şu an suratımda güneş kremi bile yok yani bakar mısınız o Erborian CC kremini sürünce bebeksi oluyor ay ne yapalım arkadaşlar vallahi nasılsak her halimizle güzeliz duygusu gerçekten sağlıklıyız iyiyiz şükretme duygusu yani ben o duyguyu Seçiyorum. Diğer türlü kendimizi yargılamak, yermek bence çok kolay ya da belki de alıştığımız bir şey. Ve kendimizi bok gibi hissettirse de buna okey oluyoruz, tamam diyoruz. Belki bu kendimize yaptığımız çok büyük bir aptallık belki de. En azından kendim için söylüyorum. Aptallığı da tırnak için de söylüyorum şimdi yanlış anlaşılmasın. O yüzden artık ben kendimi yargılamamayı seçiyorum. Başka ne diyeceğim böyle yani durumlar hani sonra size böyle hiçbir açıklama yapmadan hiç size konuşmadan bir anda hop Zeynep'i görmenizi istemedim. Ben böyle seviyorum açıklamaları öyle o yüzden sevdim dedim şimdi yoga falan yapacağım sonra kahvaltı falan sonra dün 3 gibi çıktık evden bugün dedim yani en geç 2'de çıkalım ki biraz dışarıda da zaman geçirelim. Öyle. Ha, bir de dün bu arada Terra gittik dönerken. Anneannem bana böyle bebeksi bir maske var benim çok sevdiğim Dr. Jart'ın bir maskesi. Şuraya koyarım hatta onu. Ee, yeşilini ilk defa yaptım. Çok güzeldi. Instagram'dan zaten takip ediyorsanız şuralarda buralarda. Instagram'dan da bir story'de paylaştım. Çok bayıldım. Yani bugün bayağı nemli cildim. Ee, öyle onu aldık. Sephora'ya gittik. Ee, orada. Yani anneanneme dedim bana hediye almak ister misin falan. Ve sonra da eve döndük zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şurada şey var, lan. de şunu sana. Alayım, alırım şimdi. Hava çok güzel bugün. Dünkü yağmurdan sonra. Ama dün gökkuşağı da vardı dede. Dün gökkuşağı da vardı. Bir şey söyleyeceğim, kahven dünkü kadar güzel mi? Güzel güzel. Her gülkünden daha güzel. Gülkünden... Yok, bugün gülümden gülümden daha güzel, güzel gelmişti Neden farklı fark var Kim bilir, aynı kahve. Bu da ikinci gün kahvaltımız. Şunları anneannem yeni yaptı. Ay roka çok seviyorum. Şu hurmayı da bayılıyorum. Ne? Roka'ya mı? Roka ve hurma. Hı -hı. Çok seviyorum. Biber değil, peynir. Şöyle, e, peynir peynir çıkmış? Ben sana peynir verin mi Evet. Şimdi çıkacağız evden. Ben yine dünkü üstümü giydim ya. Bir tane daha bir şey almışım. Ee, onu giymek istemedim açıkçası. O biraz daha dar. Bu böyle biraz daha bol. Hani daha çok seviyorum bunu. Bir de annemin gençlik kazığı diyeyim. Gerçi baya ince bir şey. Burası ılık, sıcak. Ee, öyle. Birazdan şimdi çıkacağız. Evet çok severim ben bu renkleri. Öyle mi? Sana vereyim bunu. Hayır <gülüyor> senin nam. Vallahi kardeşler. Vallahi. Vereyim. Hayır dedeme yakışmış ya. Onun. Yok ya yani. ben sana veremem. Dede sende güzel olmuş, sende çok iyi. Nar ağacı ve limon ağacı çok güzel. Bizim değil bu arada yani hani bizim bahçede değildi. Buraya gidiyoruz bakalım. Tutum tutum. Bence beğenmeyecekler size söyleyeyim. Anneannemle dedem böyle mekanları çok beğenmeyebiliyor. Bence ben bayılacağım. Gördünüz mü? Buldum. Bakın şurası. Afiyet olsun. Teşekkür Beden. Teşekkür ederim. İçebilir miyiz? Tabii ki hiç. Evet. Ne demek. Zeynep'cim. <gülüyor> Zeynep'cim ben çok eskiden arkadaşım. Bir dakika dur bir şeyimi göstereyim. Piercing mi? şeyimi ben? göstereyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Dur burada Dermak. bir pislik var. Onu kimse anlamaz, ben bile anlamadım. Burada dermanım var. Bir dakika, bir bakabilir miyim ve evet. gösterebilir miyim? Ay nasıl bir şey o? Ay ben bunu demiyorum de ya. Belimde de var bundan. O derinin içine takılıyor. Deriyi böyle şeyle deliyorlar. Bir tane nasıl diyeyim, brenür gibi bir hmm. iğneyle. Çok ince bir boru, hmm. deliyorlar. Oradan o et parçasını çıkartıyor. Ondan Ondan sonra... Saygım var ama. <gülüyor> Ondan sonra ne yapıyor? Şey, piercingi takıyor oraya. Hı. Ama piercingin altında şöyle e, yürdeysel bir tane tabaka var. Ve ise i̇şte delikler var. Ama o açtığı deliğin oraya Teşekkür yerleştiriyor. Sus. Laktoslu sonu arkadaşım. Evet. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. <gülüyor> ne bakın dili de, dili de delik diyeceğim. Yani. <gülüyor> Ayyayyeli ay, delik. <gülüyor> Ya Zeynep ya. Şimdi orayı, Aşkım bir dakika. Ha. Onu i̇ttirerek takıyor. Tamam. O üstündeki şey deliklere de zamanla hmm. koyduğu deri kaynıyor. Hmm. O deri yani vücut onu kabul ediyor. Senin etti mi kabul? Kabul etti. Ya yani kimisinki otomerin kısmına kabul etti. Ama onu mesela çıkartmak istediğinde minik neşterlerle, bayağı müdahaleyle çıkartıyorlar. Şebnem Ferah dur şöyle. Şebnem Ferran'ı biliyorsanız hmm. zaten. Şebnem Ferran, ay ben bir ters ışıkta kalıyorum ama olsun, sen güzel çıkar çıkıyoruz ben kendimi harcayayım. <gülüyor> Şebnem Ferran bak şurasında vardı. Aaa, dermal mi? Dermal. Ve senin ikinden büyük ve hep o takılıyordu. Hani böyle hep kırmızıydı ve ben, ben buna konserde ben buna böyle şey gibi bakıyordum. Ciddi misin? Evet, zunluyordu. Aa. Benim belim yoga yaparken 10 hmm. kere falan topu düşmüştür. Aa. Gidiyorum top alıyorum ama en son artık yedekledim. Hmm. Yedeklediğimden beri hiç düşmedi. Ha. Ama yedeklemeden önce her hafta gidip top alıyordum. O zaman yoga yapıyorum. Ha -ha. Matta mesela hani hareket yaptıkça o belim matın serp yüzeyinden dolayı takılıyor. Nereye de gösterebileceğim bir yer mi? Yani şey hani ıı, takipçilerimize ben. <gülüyor> Görmeyecek orta <gülüyor> <o kadar> yaptırmazdık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o kadar diyorsun. He bir şey değil bu ya. Oha buranda da dövme var Zeynep. Gösterebilir miyim bu da? Senin var ya kaç dövmen var. Dövmelerimi anlatıyorum diye bir video çeksek o video bitmez. <gülüyor> Şimdi biz yani... sevdiklerim ya, en sevdiklerimi göstereyim mi? Göster aşkım. Bunlar Ali'nin çizimi. Bunlar bana Aa. hediye çizdi. Ben ama, de onları vücuduma nakşettirdim. Bir dakika bir dakika şimdi arkadaşlar bilmiyorlar ama seni ilk defa tanıyorlar. Şimdi ben önce bir Zeyn'le bir sizler bak buranın işte çok güzel bir şey yanlış yaptı ve <gülüyor> <Türkiye'de> ben. <gülüyor> seni ama ben bir aşkını anlatmak isterim. Anlat. Benim şimdi Mahal'a kapış yaptı arkadaşlar bir katam vardı. Senin kaçtı? 2013? 2014. 2014. 2014, şey Aynen 2014'tü. Biz 2014'te Mahalo sayesinde Zeynep'le tanıştık. Ve şey o zaman ben hani Mahalo'da böyle e, menü yazısını çok güzel yani biraz o konularda sen biliyorsun hassas olduğum. Naa. Hatrol <gülüyor> hiç anlamıyorum bu Ya işte hassas olduğum işte konularda ve çok güzel yazan ama birini arıyorum. Bir arkadaşımız ortak arkadaşımız. şimdi Selinler? Orada biz Zeynep ile tanıştık işte bu menüyle alakalı. Sen çok güzel yazmıştın ben bayılmıştım. Oy uzun yıllar doğru bir de ya. Evet. Bence fiyat değişikliğine gidildi. Yıldızın evet. Ama niye durdu bayıldım çünkü ben <gülüyor> Sevince bırakmıyorum. Ondan sonra arkadaşlar biz Zeynep'le arkadaş olduk senin o zaman zaten 7 gram. Vardı. 7 gram vardı. Şükür cuma'da aynı. Kafesi vardı yani. Ondan sonra hatta evlendin buraya taşındın. Ben o zaman evliydim. Evliydim. evliydim. O zaman evliydim. Evet. Sonra biz çocuk yapma kararı verince Antalya'ya taşındık. Barış mı? Zaten. Barış. Barış. Barış mı? Ya <gülüyor> Zafer'le tamam hatırlıyorum. Neyse ondan sonra Antalya'ya taşındı. Sonra biz görüşüyorduk seninle aslında. Görüşüyorduk. Ben geldim sana birkaç kere. Hatta kedin vardı hatırlıyor musun? İstanbul'da da görüştük. Elif'in zaten... evine gelmişti hatırlıyor, hatırlıyor musun? Kadıköy'de, Yel Değirmeni'nde. Ay evet o zaman. Buraya da geldin, geldin. ama o yeni dolmuştu olmuştu. Evet kedin vardı. Müdür vardı. Evet müdür bir de Aa, köpeğin vardı. Hatta varmıyordu. o zaman bir de Çok fotoğraf oldum. çekiyordum ve o zaman ay başın sağ olsun. Onu müdür uzaklığı ömrü çok sürmüş. Müdür ama yaşı gelmemişti. Bazen dersek zehirlendi o. Çok eve geri çık yapıyor. Ben çok kötü oluyorum öyle evet, konulara. Evet, kötü kötü şeyden. Ay. Ay. Ama güzel yaşadı. Yani onun o yüzden hiç şeyim yok hani üzültüm çok fazla. Yok. Tabii kay, erken yaşa kaybettim. köpeği üzülmüyorum. Niye? Köpek gerçekten tam olarak yaşlı yaşadı ve hmm. böyle 17 sene benimle dolu dolu. Ben nereye gidersen benimle geldi. Makas kadar bir köpek ama her yere taşıdı. Hiç çok tatlı. Hiç hiç hiç, hiç bir kere bile neden demedim yani. Kimdir? Ki. Çok tatlı. Olursa... şunları anlatayım. Ha köpüşünü de gösterin evet. size. Bu arada bu özet hali arkadaşlar bir dakik eklemedik onu. Hı -hı. Bu köpüşe adı neydi? Köpük. Ha köpük hmm. doğru. Sonra dur hemen bir kısaca ben size şöyle özeti anlatayım. İşte pandemi araya girdi uzun lafın. Kısası biz kokmuş tabii ki görüşemedik. Mesajlaşıyorduk falan. Biz işte pandemi boyunca ondan sonra neyse uzun aradan sonra bir araya geldik tekrardan. Bir de e, şimdi dört videodur. Bu video kim bilir ne zaman yayına girecek ama ben tam <gülüyor> <gülüyor> birkaç ay. Birkaç ay ama yani ben sadece sayısını biliyorum. Üç video var bu Dördüncü olacak. 4 mi? Beşinci olacak. Aa, aa, İki, aa. Evde yapmasını beklenen üç video var. Yani üç şey var, konu Kaç var. Bu dördüncü yaptık. olacak. Biz dört yaptık. Dört yaptık, aynı. Tam ne yılları Zeynep yapıyor? Son dört videodur. En son yayına giren bitenler videosu arkadaşlar. Oradan yol çıkabilirsiniz. Zeynep'cim istersen sen böyle birazcık kendini tanıt. Sonra biz zaten gıybetimize dönelim Ama Zeynep benim çok sevdiğim, çok da yakın arkadaşımdır. İstanbul'da olmadığı için de ben çok Antalya gelmedim. için çok Atat görüşemiyoruz. geliyorsun ama kısa kalıyorsun. Yani benim böyle hayat şeyime koşturmamın bir şey olmuyor. Denk gelmiyor. 2,5 sene gelemedi Ciddi mi? Hiç evet. Anneannemler pandemide hiç gelmedi. Ben gelsem seni ararım kuzum. Aa, Hadi. ben geldim. Yani... Zeynep sen kimsin? Zeynep. <gülüyor> Bu arada kahveyi ikimiz de çok severiz, Yok, bayılırız. Çünkü. Öyle bir ortak noktamız da var, onu da söyleyelim. Şimdi, Afiyet olsun kızım. Ben kimim? Kilimcülük <gülüyor> öre Kimim ben? Kimin kız ben yani Dur, işte... oğlum kaç yaşında? Ali 6 yaşında. Ali. Ali Doğumunu Ali. hatırlıyorum ya, Tay Tay. Evet ya. Ben de hatırlamak istemiyorum. Canavay. Evde şu an. Otur dedim, geleceğim dedim. Grafik tasarımcı. Freelance grafik tasarımıyla ilgileniyorum. 30 yaşımdayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Zeynep ya. Zeynep'i çok uzatmayalım. Şimdi Zeynep'e gidiyoruz. İyi tam biz eve geliyoruz o zaman. Ee, oradan Hazır o oldu. beni bırakacakmış. De değil. Ee, değil sonra anneannemlere gideceğim işte. Öyle konuştuk. Dük goy dük. goy gıybet. Ay ne gıybet. Ha Airbnb bir de yapıyorsun bu arada. Bir dakika. Evet. Konudan konuyu onu onda söyle. Eğir bir yapan Airbnb arkadaşım. Yapıyorum. Antalya Muratpaşa bahçeleri. <gülüyor> Kalmak isteyenlere duyurulur. Normalde sistemde 27 dolar gözüküyor. <gülüyor> Kardelen şey Kardelen koduyla gelene kaç? Hadi %30 iyidir. <gülüyor> <%30. gülüyor> Oha çok. Allah. Hayır %20. Tedava. %20 arkadaşlar olmaz %30. <gülüyor> Allah söyletmedi aşkım. Söylediler ölüyorduk. Şimdi Zeynep'lerin evine geldik de birazdan çıkacağız. Şu şey salıncağa bakar mısın? Millet atma. Annem şovuyu açıyoruz. Annenin ağzını içecek mi? Şöyle bir göstereyim size. Annenin ağzını içecek mi? Çok güzel ev biliyor musun? Ya. Gerçekten beğendim şok. Değiliyorlar. Ama Değiliyorlar. sen dizayn ettiysen zaten güzeldir. Gerçekten. Bakın arkadaşlar böyle bir ev. Bir odayı Airbnb yapıyormuş yapıyormuşmuşmuş. muş. Değiliyorlar. Ali sizi tanıştırayım Zeynep'in minnakoğlu. Ben senin bir yaşındaki halini hatırlıyorum Ali'cim. İstediğini söyleyebilirsin. Bir şey söylemek ister misin? Youtube, Youtube'u sen biliyorsundur kaç yaşındasın <gülüyor> 6 yaşında konuşmayı seçmiyor şu anda okay. seçiyorum tamam ne demek istersin hiçbir şey aynen süper en güzel <gülüyor> dişlerin yeni mi çıkıyor ya Aa, dişlerin acıyor mu acımıyor hmm, anladım evet böyle bir manyak işte <gülüyor> Şöyle Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi dondurma yiyeceğiz ama ben sevmedim dondurmayı, Antep fıstıklı ve yanık dondurma. Anneannemlere de şöyle bir şey yaptım, göstereyim. Beğendiniz mi? Fazla şekerli gerçekten. Öyle mi? Ben bayılamadım böyle, çok sevemedim. Ve dişi kırdın, yeter yeter. Şunu bitireyim. Allaha. Şimdi birazdan yola çıkacağım Yoga falan yapacağım İşte hafif böyle bir makyaj bir şey yaparım yani Ondan sonra size ne söyleyeceğim Dün piramitlere gidemedik Çünkü Zeynep'le buluştuk Zeynep'te böyle hafif sinüzitim falan var dedi Bir de yoldan gelmişti İzmir'den Neyse anneannemlerle de zaten kafeye anca gittik Sonra anneannem yorulmuştu falan filan Artık bir dahaki sefere kaldı diyeyim Öyle. E, kapanışı şimdi ben yapmayayım. Sonra zaten görüşürüz. Bugün yola çıkıyorum. Artık evet, ilerleyen saatlerde görüşmek üzere diyeyim. E, öyle onu bir haber vereyim. Sizi güncelleyeyim dedim. İşte birazdan kahvaltı yapacağız. Saat şu an 9'a daha gelmedi. Sabah 9 olmadı yani daha. Bir video'nun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada şu arkamda gördüğünüz çulus tuşan yazısını görmeniz için şöyle konuşmak istiyorum. Şöyle. Ama bu da böyle bir absürdite oluyor. Neyse. Evet bir video'nun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman kocaman kocaman mahalı diyorum. Öncelikle umarım izlerken keyif aldığınız bir blok olmuştur ve hani benim için çok güzel geçti bu arada Antalya. Sadece ve sadece ben sıcağı hiç sevmediğim için zaten hani bazı vloglarımda özellikle yaz aylarında ay saçlarım nem, bilmem ne, çok sıcak falan diye söylenmelerimden hatırlayanlarınız olacaktır. Hani izliyorsanız videolarımı. Ama sıcak dışındaki Kasım ortasında gittim. Biliyorsunuz yani 20 Kasım işte civarı ve hala yani öyle nemli falan değil ama sıcaktı. Onun dışında çok güzeldi. Yani zaten anneannemle dedemi görmeyi çok onları çok özlemişim. O yüzden onları görmek çok iyi oldu. Zeynep'i çok özlemişim. Zeynep'le bu arada görüşmelere doyamadım. Biz normalde daha böyle uzun zaman geçirecektik. Hatta Hani ben 2-3 gün onda kalacaktım. Daha önceden öyle plan yapmıştık. Olmadı. Neyse bir dahaki seferlere olur. Hatta belki bu yaz Kaş'a gideceğiz beraber. Gidersek belki sizi de yanıma alırım. İster misiniz öyle bir vlog gelsin mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun yanı sıra e, bu videoyu beğendiyseniz... Ha bir dakika ondan önce Instagram'dan takip etmeyi seçerseniz eğer ki şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere duyursun diyorum. Başka ne diyeceğim? Bu kadar sanırım ya. İyi ki varsınız. Saat 5'e geliyor ve ben artık bir çıkacağım, yürüyüş yapacağım. Ha şunu da yeni aldım. Şeyi çok sevdim, yani internetten aldım hani deneyim almamıştım. Şuraları açıkmış, onu bile görmedim ama bu saks mavisi bende hiç yoktu. Ve ben bu rengi çok severim yani gerçekten bayılırım. Kazak zaten bayağı severim. Bir de böyle hani elleri hafif saran kazak. O yüzden buna böyle bir ekstra bayıldım. Çok hoşuma gitti. Size bununla ayrı bir video çekerim. Saçlarımı da artık kıvır kıvır yapıyorum. Neyse benim biliyorsunuz konuştukça konuşasım geliyor, sizi bırakamıyorum yoksa.